yeteneyim. Başka bir soru, psikiyatrik ilaçlar kısırlık yapar mı? E, bugüne kadar ki eğitimimde buna ilişkin bir veriyle karşılaşmadım. E, buna ilişkin bir veriyi özellikle tarayıp sonuçlarına bakmış değilim ama eğitimimizde böyle bir bilgi yok. Kitaplarda rastladığım böyle bir bilgi yok. Bazı hormon değişiklikleri, bazı psikiyatrik ilaçlarda daha sık olabilir. Onlar mesela mememizden süt gelmesine neden olabilir, adet düzenini değiştirebilir vesaire ama doğrudan kısırlık yapması ilaçların çok sık rastlanan veya rastlanıp önemli olan bilgilerden değildir.